Boşlak bana saksoçek boşlak bana saksoçek boşlak bana saksoçek çek çek çek çek çek çek çek bana boşlak bana saksoçek boşlak bana bana boşlak çek sakso bana boşlak çek sakso bana boşlak çek çek çek çek bana boşlak bana boşlak çek sakso bana boşlak çek Sack,